Herkese selam arkadaşlar ben Şevket Bugün sizlerle yeni bir Videoyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün karşımızda gördüğünüz gibi Şöyle e, Toyota Corolla var 2020 kasa bir Corolla arkadaşlar bu e, Genel olarak hep Beyaz kullanıldığı için arkadaşlar Ben de beyaz olanı seçmek istedim Hem biraz daha gerçekçi durur diye Bugün sizlerle şöyle bir ufak bir şeyimiz var Rotamız var Rotamızda arkadaşlar böyle Boğazköy. Cernovoda diye bir yerden başlıyor. Yani Rusya'dayız arkadaşlar. Şöyle de göstereyim Rusya'da olduğumuzu da. Rusya'dayız. Cernov, Cernovoda'nın açılımı herhalde Türkçesi. Boğazköy'müş. Gayet böyle İstanbul gibi falan yani aslında. Böyle e, güzel yağ gibi bir yolumuz var bugün arkadaşlar. Gezdim. Yani bir sıfır kamerasıyla gittim arkadaşlar. Bugün buraya gideceğiz. 2 saatlik 2 saat 51 dakikalık bir yol. 183 kilometrelik bir yol arkadaşlar. Ee, arabamız çok tatlı. Şimdi isterseniz ufaktan sürüş deneyimimize geçelim şöyle. İçine geçtiğimiz zaman arkadaşlar içeriye geçtiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir double ekranımız var. Bu arada arkadaşlar buraya e, ekstradan koltuklara falan tıkır mi tıkır dediğimiz yani kafa sallayan arabam şey neydi köpek mepek koyamıyoruz arkadaşlar. Ne bileyim buraya eee Naza boncuğu falan konulmuyor. Burada yarı bir hayalet göstergemiz var. Yarım tam değil. Şöyle gördüğünüz gibi. Gerçi bu hayalet gösterge olmuyor. Bir tane de şöyle double ekranımız var. Evet kontak açtık. Şöyle bir. Bismillah deyip araba zaten otomatik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. D'ye taktı. Şimdi P'de de arkadaşlar. Şöyle bir marş basalım. Bismillah deyip. Aynen. Sesi aldık. 170 beygir dizel bir araç. 160 beygir benzini var. Buna. Şöyle A1 deyip yani D'ye taktığımız zaman şöyle gideceğiz. Aynen. Şöyle yavaş yavaş çıkalım şurası soldan soldan. Arkadaşlar bu videoyu modu indirdiğim sitede yayınlamayı düşünüyorum. Hem daha çok izleyiciye ulaşacağımızı düşünüyorum oradan da. Oradan gelen arkadaşlarım da e, Kanalıma gelip bir like atıp abone olurlarsa Çok teşekkür ederim Bundan sonra sık sık böyle eğlenceli Videolar atmaya çalışacağım Her gün olmasa da Araç modları Tır modları gelecek arkadaşlar inşallah Şöyle bir yolumuza çıkalım 50 ile Sınırımız 50 imiş Direksiyonumla oynuyorum arkadaşlar bugün Direksiyonumuz Her zamanki gibi İlk defa gerçi oynuyorum böyle bir oyunu. yüz karşı. Sloppy V5H hey arkadaşlar. Evet. Ufak ufak böyle bir gidelim. V5 ile. Araç arkadaşlar. Gerçekten zevkli bir araç. Yani ben bir ufak bastım açıkçası. Şöyle bir. Hatta kilometremize bakılsın, bakalım 581 kilometre yapmış araba. 170 vurdum arabayla yani açıkçası. Ve videodan önce bir denedim arabayı. 170 gittim. Çok rahat. Abi, biz seni bir sollayat be. Şurada şöyle bir halı sağ var arkadaşlar. Gerçekten. Güzel bir haritamdı. Halı saha demişim. Tenis. Şimdi şuradan sonra kaçacağız. Arkadaşlar. Solara döndükme. Aynen. Şöyle bir değil ikinci sağdan çıkacağız Arkadaşlar. videonun sonunda da arkadaşlar sizlere e, ne özellikler olduğunu göstereceğim araç gerçekten güzel yani kaliteli bir mod olmuş ya hız istiyorsanız arkadaşlar bu arabada hız yok gerçekten basmıyor araba güzel e, olduğundan mı artık bilmiyorum ama hani basmıyor 170 üstüne zorla çıktı yani 170 zorla gördü arkadaşlar çıkmıyor 170 üstüne hız istiyorsanız arkadaşlar BMW modları var eskane BMW modları var böyle Onları indirebilirsiniz mesela M5 F10 var Onu indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar araba gerçekten 250'yi falan görüyor Mercedes E400'ler var Onlar da güzel hız yapıyor arkadaşlar 220-230 yapıyor Range Rover modları var Onlar da güzel hızlanan modlar Yiyip yolumuza devam edelim O videolarda gelecek inşallah arkadaşlar İndirip denicem hepsini sizlere Arkadaşlar bu arabanın şöyle Bir tane şeyi var Silecek şeyi var Yani modu var Başka da yok Camlarımız sadece ses efekti var maalesef ki Sağ tarafı da bakın Sağ tarafında sadece ses efekti var maalesef Ama başka Çalışmayan aksam yok aracın 4 cam otomatik olarak gösteriyorlar Zaten hepsini şöyle burası 130muş burada bir aslalım şöyle bir araba böyle kök gidiyorum şu an arkadaşlar araba gerçekten 110'da hala yol tutuş olarak falan yani hızına göre kötü deyip çünkü 170 vururken yani bir Toyota Corolla'sın yani neticede iyi, bir, iyi de bir yol tut yani ama tutmuyor ibre 240 göstermişler ama araç o kadar gitmiyor arkadaşlar. Böyle hatta yolda kanıtlı gösterelim sizlere. Biraz sağdan kaçacağız, kaçacağız. O yani böyle sağdan kaçalım arkadaşlar. İnce ince böyle gaz verelim. Devirden düşmesin araba. Ya arabanın konsol arkadaşlar yani ee, tablo dediğimiz kısım. Yani ben tablo diyorum, tablo diyebiliyorum. Gerçekten çok güzel olmuş Yapanın eline emeğine sağlık Gerçekten çok tatlı bir mod olmuş Of kaza yaptık Yani hatasız Tek sıkıntısı benim Gözüme çarpan tek sıkıntı arkadaşlar Camların açılmaması olmuş O da beni çok üzdü Yani bir roleplayci olaraktan Ses olup da Camların açılmaması benim çok canımı sıktı Arkadaşlar Sizlerin de büyük ihtimalle canını sıkmıştır. Hatta birkaç arkadaşım bu yüzden aracı indirmeme kararı bile almış olabilir. Ama 1.40 oyun hızlı ilerlediği için arkadaşlar insanlar da artık herhalde modlarda ne yapacaklarını şaşırdıklarını düşünüyorum. Çünkü hem ekstradan ışık olayı geldi oyuna. Hem onu ayarlamaya çalışıyorlar. Bir yandan da cammam derken her şey karıştı. Önceden arabayı yap koydu artık öyle bir şey yok ekstra özellikler eklendi için oyna biraz daha zorlaştığı için o f-16'lar uçuyor ve tepemizde he? Ruslar şerefsiz herifler sizi ne deniyorsunuz lan gene kesin bomba atacaklardır abi yerlere bir şey olur çok buradan Rusya Federasyonu Başkanına sesleniyorum sizleri çok seviyorum Başkanım Videoma telefon atmayın. <gülüyor> ne kadar saçma bir sesleniş oldu. Araç gel ama abi bak araba gerçekten gidişi falan çok tatlı böyle insanı aşık eden bir konsolu var böyle arkadaşlar. Hani bazı arabaların dışı değil de içi önemlidir ya. ya bu araç o ya. Hani dışının bazen önemsenmiyorsunuz gerçekten. İçi sizin için daha önemli bence. Benim için. Ben Arabanın her zaman içine bakarım abi. Ben içinde oturduğum zaman bana o böyle konforu böyle huzuru yaşatacak abi. Böyle şey olacak. Havadar bir araba olması lazım benim için. Evet arkadaşlar orada bir kısa bir donma yaşandı. Çok özür diliyorum sizden. O sorunu da çözemedim arkadaşlar. Yani izlenirse bu video lütfen sizlerden yardım istiyorum. Ben dikemle kayda giriyorum. Hep donma veriyor. Hep donma veriyor. Sistem de o kadar kötü değil aslında. Yani. Kaldırabilecek seviyede ama Sebebini bilmiyorum. Eski sistemde yapmıyor bu sistemde yapıyor arkadaşlar yani. Bir el atın yani ya. OBS'te olmuyor da bunda oluyor. OBS'te çift monitörüm olmadı. Yine don da oynayın inşallah sık sık donma yapmaz ya. Biraz böyle konuşmayalım. arabanın şeyini atmosferini içinize çekin arkadaşlar. Güzel bir araç. Şöyle farlarımızı da açalım Bir de şu olay kötü olmuş tek silecek olayı mesela 2-3 tane yok tek yani başka bir şey yok Ama araç zevkli bir araç arkadaşlar onu da söyleyeyim sizlere Harita da güzelmiş yani arkadaşlar. Ben hiç buraya gelmemiştim. İlk defa sizlerle geldim. Gerçekten. Nasıl geçtiğini anlamadım yolun. O kadar yani zevkliydi benim için. Şurada da ee, şey varmış. Ferrybot gibi bir şey var sanırım ki. Buradan iniyoruz ki buradan iniyoruz. Şimdi biraz dışarıdan kullanalım ya. Biraz da şöyle sesi biraz kısalım. Çok yüksek. Çok yüksek geldi. Abi araç dediğim gibi gerçekçi olsun diye beyaz aldım. Ve beyaz da yakıştı arkadaşlar. Yani yakışmada değil. Şeye benzeceğim marva arkadaşlar. Honda Civic 2007-2010 model kasaları vardı. O zamanlar çok ünlüydü arabalar tutuldu. O araçlara benziyor. Sanki mi? Oyunda olduğu için mi öyle yoksa gerçekte de böyle mi tam bilmiyorum yani. Bu kasaları bir şey söyleyebilecek. Aynen. Enter'imize basalım. Şöyle bir karşıya geçelim artık. Nereye yollayacaksa bizi. Oo, Çok iyiymiş yalnız. Bakın. Ben bu olayı çok sevdim. Gördüm gördüm. Araba çok iyi. Oldu, Abi bizim araba jilet gibi durmuyor mu? Ya jilet ya. İyiyim ne derim? Şuradan şuraya geçiyormuşuz lan. Nehrin karşısına geçiyormuşuz. E, hala gidiyoruz. SCF aslında buraya geçe debilirim ama arkadaşlar güzel olduğu için şu sardı. Sarıyor. Ya çok kısaymış. Oğlum oraya çarpacak o. Bak, nasıl fark ettiysem direkt şeye geliyor ya. Evet arkadaşlar. Geçtik. Yolun götürdüğü yere diyor araç. Şu karşıda inşallah bir yer varsa orada da arabanın şeylerini gösteririm sizlere. Dekorasyonunu gösteririm. Güzel olur. Bakalım bakalım bakalım. Ya dediğim gibi bilmiyorum arkadaşlar. Hani gelmedim buralarda ama. Babacık görücük yani. Aa burada varmış. Burası neresi? Laşi Goto Laşi. Yaş, Yaş yazalım. Goto Yaş. Ne demiyorsun? Ayıp ettin şimdi ha. kardeş Buradan burası kaç kilometre peki? 4 saat Çok be. Valletiş. yok mudur? Bükreş. Piteşti. Oğlum niye hep şeyli şeyli şeyler lan? Döhcem ha. Bak bozuyorsunuz kardeş. Neyse lan dur Biz, Ben sizi şeye götüreyim Viyen'e götüreyim Viyen'e Viyen'de benim yerim var Viyen'e götüreyim arkadaşlar Amaç zaten sizlere aracın içindeki şeyleri göstermekte Normalde yapmam böyle şeyler de Yapasım geldi biliyor musunuz? Zaten keseceğim gözünü Al servis Kaza bile yapmışız mı? Yok yapmamışız. Arabanın kendi şeyi hasarı. Yolda giderken aldığı hasar. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bakın mesela standart 1 euro, 30 bin euro standart şase, motor seçenekimiz dediğim gibi petrol dedi, benzindir yani başka da bir şey olamaz. 170 de diesel yazıyor, ben dizel. Ben dizel de kullanıyorum aracı. Bu arada petrolde de kullandım hiçbir fark olmuyor seste yani. O sessiz daha iyi olur falan gibisinden şey yapmayın. Seste hiçbir fark olmuyor. Ee, dur bir dakika. Ben bunu da kullanıyordum arkadaşlar. Ne fark olduğunu hiçbir fikrim yok. Neonu kullandım. Onu da bilmiyorum. Bakın hiçbir fark olmuyor. Bunu kullanabilirsiniz. Renkler arkadaşlar, renkler Bu çok beyaz böyle, koyu. Aa bunun rengi daha güzel olan böyle. Şuna gel. Buna gel. Böyle dur bir dakika, şu rengi biraz açalım. Ay ananın, Heh, şu an oldu mesela. Buna bakalım, buna bakalım. Ananın ağzı. çok farklı olmuyor mu? Böyle bir. Candy White, Laser White, Lava Blue. Lava ne demek lan acaba? şey acaba su mavisi falan mı? Çok şey açık bir mavi gibi duruyor. Metal gri, moon white. Bak beyaz da çok güzel duruyormuş arkadaşlar. Mesela Pacific Blue demiş. Rosso. Bunlar da böyle renkler arkadaşlar. Evet, burada e, plastik varmış. Halojen varmış. Bunlar far arkadaşlar biliyorsunuz. Sonra blue led, bunlar ışıklar. Civil blue led. Evlet, onişlet. Bunlar oya bastığınız zaman çakar gibi yanın olay arkadaşlar. Karavan, mirror. Yani aracın karavanda varmış demek ki. Buradan ne Böyle şeyler de var, saçma sapik. Evet, lastiklere baktım o zaman arkadaşlar. Evet lastiklerde hiçbir şey yok. İçeriye gelelim. Abi, göt oldum ya. Bunlardan yok demiştim ben. Varmış. Neyse varmış arkadaşlar. Varmış ki sizler için daha iyi burada yani. Kötü olmak bazen iyiymiş demek ki de. Ne göreyim deş. Bu nasıl bir laptop ya? Evet böyle saçma sıpıt bir şey. Böyle koyduğumuz zaman burada aynı şey de varmış. Bu kadar. Bir şey gelelim. Yani. yani. Bu kadar. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sade bir araç yani. O kadar ee, modifiye edemeyeceğiniz bir araç. Onu da söyleyeyim buradan sizlere. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi hepinizin bekliyorum. Hoşçakalın.